Evet arkadaşlar e, bu video bir duyuru aslında yani kanaldan bir duyuru yapıyorum şu anda e, bu arada Brawl Stars'ın 5. bölümünü geldi e, saat 8'de yayınlanacak daha 19.49 yani 50 olmak üzere birkaç saniye kaldı e, Bundan sonraki videolarımı face'ten çekeceğim. Yani face'ten çekeceğim derken face üzerinden çekeceğim arkadaşlar. Çünkü burada böyle normal kamerayla kendim çektiğim zaman ekran paylaşımı yapa yapamıyoruz arkadaşlar. Yani kamera sadece beni çekiyor. Başkasını çekmiyor. Ekran paylaşımı falan yapmıyor. E, bu yüzden face'te ekran paylaşımı özelliği var. Ben de... Face'deki videolarımı çekip masaüstüne kaydedip YouTube'a ekliyorum arkadaşlar. Ee, zaten diğer videolarımı da izliyorsunuzdur muhtemelen. Angry Birds falan. Yani gerçi onları sevmiyorsunuz. Brawl Stars'ı daha çok seviyorsunuz ama Bu arada bu videoda bir tane daha duyuru yapacağım. Ee, Brawl Stars yani belki bir tane tek hesaplaşma çekebiliriz tabi isterseniz ama Tek hesaplaşma çekmeden önce O 5. bölüme e, Like atmanızı istiyorum Arkadaşlar 5. bölüme like atmazsanız Tek hesaplaşma gelmez Yani getirebilirim Ama like atarsanız sevinirim Yani atmasanız da olur aslında O sizin kararınız Evet arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum e, Bugün cuma şimdi Bugün cuma ise Pazar. Evet. Pazar sabahı video çekeceğiz arkadaşlar. Tek hesaplaşma kararı değiştiriyorum. Pazar günü tek hesaplaşma gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Bu arada bundan sonraki videolarımı Facebook'tan yükleyeceğim. Tekrar söyleyeyim.